yeni videoma hepiniz e, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars için bir yani Brawl Stars hakkında bahsedeceğiz. Fakat e, bu bahsedeceğimiz şey önemli bir şey olacak. Arkadaşlar Brawl Stars kapatılacak mı? Sorusu e, herkesi bayağı tedirgin etti. Yani şu an e, en son 18 Mayıs 2021 tarihi belirlendi ve Oyun kapatılmadı. Yani yeni karar alındı. Yeni karar açıklandı ve kapatılmadı arkadaşlar. Ee, kaldırılsın falan diyorlar. Silinsin diyorlar. Yükse, yüklemeyin diyorlar. Hilesi var falan diyorlar. Oyun hakkında e, birçok şikayeti var. Silenleri baya fazlalaşmış zaten. O yüzden oyunun kapatılması hakkında bir şeyler düşünüyor. Sonra e, oyunun alttaki... Yorumların yazma kısmında yani App Store'da oyunun listesinin altındaki yorumları yazma kısmında arkadaşlar e, Supercell'den hiçbir yanıt yok. Bu insanların yazdığı yorumlara karşı e, hilerisiniz falan filan diye böyle şeyler yazmışlar. Ve Supercell hiçbir yanıt vermemiş arkadaşlar. E, yani hiç kimseye vermemiş. Hem şöyle sorulan sorular da var. E, yedi, hadi 7. sezon e, Jurassic Plage yaptığınız 7. sezonu Pardon 8. sezonu ne düşünüyorsunuz Diyenler de var Hani Sonra şöyle bir Teori verenler var ee, O da şu şekilde Hilecisiniz, dolandırıcısınız insanların paralarını falan alıyorsunuz Diyenler de var Aslında o konuda haklılar çünkü alıyor Alıyor yani haklılar Ben de katılıyorum ee, Hatta Bir tane yorum yazmayı da düşünüyorum ne bileyim ee, Bu oyuna şu ana kadar bir sürü para yatırdım zaten. Hani yatırmadığım yoktur diye de düşünüyorum arkadaşlar. Hani brol pes ile sonuçta parayla almıyor musunuz? Parayla alıyorsunuz. E o kadar para boşa gitti bana bir tane karakter çıkmadı. Bir tane karakter çıkmadı. Misal. Yani verse verse mega kutulardan veriyor ya da küçük kutulardan veriyor. Öyle bir şey. Oranlarımız çok düşük diyenler var. Karakter çıkmıyor diyenler var. Bıktık artık diyenler var. Yani ben de bıktım açıkçası. Efsanevi oranım şu anda 0.155, 155 yani çok düşük. Çıkmaz. Yani siz ya bir gizemli karakter çıkartın ya bir efsanevi çıkartın, bir kromatik çıkartın. Ne bileyim. Destansı çıkartsanız oranlarınız hemen e, iniş gösteriyor, düşüş gösteriyor. Arkadaşlar e, Grift diye bir karakter de oyuna gelecek bu arada. E, kaç hafta sonra olduğunu bilmiyorum ama hala gelmedi. Galiba Temmuz'da gelecek. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.